Seni düşünürüm, anamın kokusu gelir burnuma, Dünya güzeli anamın. Bilmişsin atlı karıncasına içimdeki bayramın, Fır dönersin, eteklerine saçların uçuşur. Bir yitirip bir bulurum, al al olmuş yüzünü. Sebebi ne, seni bir bıçak yarası gibi hatırlamamın? Sen böyle uzakken senin sesini duyup yerimden fırlamamın sebebi ne? Diz çöküp bakarım ellerine, ellerine dokunmak isterim, dokunamam. Arkasından caman, ben bir şaşkın seyircisiyim gülüm. Alacak karanlığımda oynadığım dramın.